Geçtiğim son videoda son derece olumlu bir gelişme olduğunu varsaymıştık. 1 milyon dolar ödeyerek satın almış olduğum evin fiyatı 1 yıl sonra buçuk milyon dolara yükselmişti. Komşum benimkile tıpatıp aynı olan evini 1,5 milyon dolara satınca ben de benim evimin fiyatının aynen bu kadar yükseldiğini düşünmüştüm, farz etmiştim. Evin fiyatındaki bu yükselme sayesinde de öz kaynaklarım 250 bin dolardan 750 bin dolara yükselmişti. Niçin yükselmişti? Evimin değeri artık 1,5 milyon. Bundan, konut kredisi borcum olan 750 bin doları düştüğüm zaman, elimde kalan öz kaynağım, artık öz kaynağımın değeri 750 bin dolar. Yani öz kaynağımın değeri tam 3 kat yükseldi. 250 bin dolardan 750 bin dolara yükseldi. Bu videoda size yükselen öz kaynağımla neler yapabileceğimi anlatacağım. Bu öz kaynakla neler yapabilirim? Biliyorsunuz, öz kaynağımdaki bu artış, nakdi değil aslında. Toplam varlığınızın artık daha fazla olduğunu hesaplıyorsunuz ve bu sayede kendinizi daha zengin hissediyorsunuz ama bu artış nakit değil. Ve bu videoda, bu öz kaynağınızdaki artışı nasıl nakde çevirebileceğinizi anlatacağım size. Bunun yolu gayrimenkul teminatlı krediler. Peki, gayrimenkul teminatlı kredi nedir? Güzel, anlatalım. Her zamanki gibi yine bankaya gidiyorum, diyorum ki, durum bu, öz kaynağım arttı, zenginleştim ve bu zenginlikten yararlanmak istiyorum. Ama bu varlık nakit değil, harcayamıyorum. Ama ben zenginleşmemin nimetlerinden faydalanmak istiyorum. Banka da doğal olarak beni haklı buluyor. Bizim kredimizin koşulu, aldığınız konutun bedelinin yüzde 25'inin sizin tarafınızdan ödenmiş olmasıydı diyorlar. Bu %25'lik kısmı benim ödememi istemişlerdi, zira oldu ki krediyi geri ödeyemiyorum, evime el koyacaklar, evi satmaya çalışacaklar, değil mi? Ev alındığından daha düşük bir fiyata satılabilir, falan filan, bunları konuşmuştuk. Banka sonuçta bana diyor ki, evinizin değerinin %75'ine kadar kredi kullanabilirsiniz. Pekala, evmin değerinin %75'i ne ediyor? Evmin değeri 1,5 milyon dolar, çarpı %75. Yani 1 milyon 75 bin dolar ediyor. Banka bana evimin değerinin %75'ine kadar kredi kullanabileceğimi söylüyor. Ve kullanacağım bu kredinin teminatı yine bu ev olacak. Daha önce bizden 750 bin dolar kredi almıştınız. Evinizin fiyatının yükseldiğini göz önüne aldığımızda, artık size 1 milyon 75 bin dolarlık kredi verebiliriz diyorlar. Daha önce kullandığınız krediyi 1 milyon 75 bin dolardan düşersek hesaplayalım size 325 bin dolar, evet size 325 bin dolar daha kredi verebiliriz diyorlar. Artık daha fazla kredi kullanabilecek olmam peki neye borçluyum? Evin değerine meydana gelen artışa. Şimdi neler olacak bir bakalım. Diyelim ki bu krediyi kullanmaya karar verdim. Bankanın önerdiği fikri çok beğendim ve 325.000 dolarımı nakit olarak aldım. Bu krediyi hemen kullanmak istiyorum. Bilançomuzu hemen tekrar çizelim. Bilançomuzun pasif tarafında sadece borçlarım ve öz kaynağım var. Hatırlayalım, aktifler eşittir pasifler. Yani borçlarım ve öz kaynağımın toplamı eşittir aktif toplamına. Bilançomun aktif tarafında neler var? Değeri artık 1,5 milyon dolar olan bir ev var. Ve ayrıca 325 bin dolarlık nakdim de var değil mi? Bankadan kullandığım yeni kredi 325 bin dolar nakit olarak bankadaki hesabımda duruyor. Henüz. Peki, bilançomun pasif tarafında durum nedir? Yükümlülüklerim neler? Evi satın alırken kullanmış olduğum konut kredisi var değil mi? 750 bin dolar konut kredisi. Pasifte başka ne var? Yeni kullandığım 325.000 dolarlık kredi var. Değil mi bu 325.000 dolarlık kredi? Gayrimenkul teminatlı bir krediydi. Teminat olarak yine evimi göstermiştim. Evin değerde oluşan fiyat artışına dayanıp yeni kredi kullandım. Kredi olarak kullandığım 325.000 dolar peki yeni kredi yani bu krediyi almadan önce hangi kalemin içindeydi? Öz kaynakların içindeydi. Yeni krediyi de kullandıktan sonra peki şimdi öz kaynağımda durum nedir? Bunlar pasiflerim, bunlar aktiflerim. Bilançonun iki tarafı birbirine eşit olacağına göre, eşitliği sağlamak için aradaki farkı da öz kaynağı yazacağım. Aktiflerimin toplamı ne kadar? Aktif toplamı 1 milyon 825 bin dolar. Borçlarımın toplamı ise 1 milyon 75 bin dolar. Aktif toplamından borçlarım düşersem, aradaki fark da öz kaynağım demektir. 1 milyon 825 bin dolar eksi 1 milyon 75 bin dolar dersek öz kaynağım hala 750 bin dolar ediyor. Bu çok mantıklı. Varlığımın yapısı değiştiğinde öz kaynağım bundan etkilenmez. Şimdi neler olacak? Bir kere artık çok param olduğunu düşünüyorum, kendimi zengin hissediyorum, zira daha önce hiç 750 bin doları bir arada görmemiştim. Benim yanımdaki evi alan yeni komşum var, o çok güzel bir Jeep aldı, bir Hammer aldı. Tabi ayakları yere son derece sağlam basan birisi olarak e artık ben de yeni komşum kadar zengin olduğuma göre ben de kendime bir Hammer almayı hak ediyorum diye düşünmeye başlıyorum. Hemen galeriye gidiyorum ve 100.000 dolara bir Hammer Jeep alıyorum kendime. Aslında Jeep alıyorum diye yazmayalım senaryoyu. Zira aldığınız jipte bir varlık, değeri var plançoda gözükecek maddi bir değeri var. Param tamamen tüketim için harcadığını düşünelim. Diyelim ki bizim bu yeni komşu dünya seyahatine çıktı ve o seyahatte de 100 bin dolar harcadı. Ve tabi ben de komşum gibi hemen ondan özendim ben de dünya seyahatine çıkmak istiyorum. Bu seyahat benim de hakkım değil mi? Bu tatil benim de hakkım. Çünkü hiçbir şey yapmadan sadece bu evi elimde tutarak 500 bin dolar havadan para kazandım geçen yıl ve bu beni çok yordu. O yüzden tatile çıkmam gerekiyor. Şimdi bilançomda durum nedir? Seyahate harcadığım bu 100 bin doları düşelim. Artık elimde nakit 225 bin dolar kaldı değil mi? Elimde kalan bir diğer şey de tabii mutlu tatil anıları. Ama bunlar bilançoda gösterilemiyor, maalesef. 325 bin dolar nakit vardı. Nakit şimdi 225 bin dolara indi. Yani aktiflerimiz 100 bin dolar azaldı. Aktif toplamımız ne kadar oldu şimdi? 1 milyon 725 bin dolar oldu değil mi? Çünkü nakitimizden 100 bin dolar harcadık. Bu durumda bilançomun pasif tarafında nasıl bir değişiklik olacak? Borçlarım değişmeyecek değil mi? Değişmeyecek. Borcum hala 1 milyon 75 bin dolar. Harcadığım bu 100 bin dolar öz kaynağımdan düşecek. Eskiden öz kaynağım 750 bin dolardı, şimdi sadece 650 bin dolar öz kaynağım kaldı. Bu benim kişisel bilançom. Kişisel bilançomda neler oldu şimdi? Öz kaynağımın bir kısmını nakde çevirdim, o nakdin 100 bin dolarlık kısmıyla da harika bir dünya seyahati yaptım. Gayrimenkul teminatlı krediler işte bu. Ve iddia ediyorum ki, ekonominin büyümesinde bu krediler lokomotif oldular. Özellikle de 2002 ve 2003 yıllarında ekonominin hızlı büyümeye başlamasındaki temel etken bu kredilerdi. Belki hatırlarsınız, 2002 ve 2003 yıllarında bir sürü insan işsiz kaldı. Ama buna rağmen tüketici harcamaları yükselmeye devam ediyordu. İnsanlar daha az para kazanıyorlar veya işsiz kalıyorlar ama tüketici harcamaları yükselmeye devam ediyor. Peki bu nasıl oluyor? Tüketici harcamaları artabildi çünkü insanların evlerinin değeri yükseldi ve bu yükselmeden yararlanarak tekrar kredi kullanabildiler. Kullandıkları bu yeni kredilerle de arabalar aldılar, seyahate gittiler, ne bileyim, tasarımcı kıyafetleri alıp giydiler, artık ne yaptılarsa. Ve bu tüketim ekonominin büyüme hızının artmasını sağladı. Bir sonraki videoda en fiyatlarının o dönemde niçin yükseldiğinin üzerinde duracağım. Şimdilik hoşçakalın.